Merhabalar sevgili öğrencilerim Şimdi 12. köşe taşında kalmıştık En son oradan bir devam edelim bakalım Birinci sorumuz Dik yamukmuş bu dostlar İç teğet çemberi çizilmiş X var AD'yi de 6 vermiş bize Şimdi AD dediğimiz yer şurası 6 Bunu bir yazalım şu teğetleri görünce dik indirelim demiştik değil mi? Merkezden yarıçaplar teğet noktasına dik iner. E buranın da toplamı 6. Demek ki çapımız 6'ymış. O halde burası 3 3 oldu dostum. Bunu da bir söylemiş olalım. Şimdi şuradan aşağıya da bir diklik indiriyorum. Dik yamuk olduğu için tam bu köşeden de indirdim. Burası da 6. Şurası x. 6, 8, 13 keninden, burasının da 8 olduğunu biliyoruz dostlarım. Sonra dondurma kuralından şurası x ise, buranın da x olduğunu söyleyelim. Şuraya da 10 eksi x kaldı. Yine dondurma kuralı yapıyorum. Bakın şu FB ile LB, teğet oldukları için birbirlerine eşitler. Yani 10 eksi x, 8 artı x'e eşit. Buradan 2 eşittir. 2x geliyor. x eşittir. 1 çıktı. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Evet ikinci sorumuz. Önce şu dondurmayı bir daha yapalım. 4 ise şuranın da 4 olduğunu bir söyleyelim. Şimdi yine bu dik yamuk. 6 var. x var. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şuradan aşağı dik yamuk olduğu için şu dikliği bir kesin indirelim artık biz. 4 ise buraya da 4 yazalım. Şuraya A dediğim takdirde bakın yarı çapın 4 artı A oldu. Demek ki şu uzunluk da 4 artı A. Yarı çap 4 artı A geldi dostlar. Sonra şuradaki dikliğin de uzunluğu 4 artı A olacak. Ve bakın burada bir dik üçgen çıktı karşımıza dostlar. Şurada bir dik üçgen çıktı. Şimdi bu dik üçgenin hipotenüsü 10. Bir dik kenarı a artı 8, diğer bir dik kenarı da a artı 4. Yani çok yüksek ihtimalle 6, 8, 10 üçgeni diyebilirim ama tabii ki emin değilim şu anda. Şimdi şuradan da teğet gördüğüm için hemen dikliğimi bir yapıştırayım. Bakalım neler çıkacak. Bu dikliğin de uzunluğu yarı çap olduğu için 4 artı a. Şimdi şu açıya alfa yazalım, 90 şuraya beta yazalım. Alfa 90, şurası da beta oldu. Ve bakın bu üçgenin taradığım şu taradığım üçgenin alfasının karşısı 4 artı A. Şu kırmızı yaptığımız bu dik üçgeninde alfasının karşısı 4 artı A oldu. Alfanın karşısı. Demek ki bunlar eş üçgenler. Yani burada 90'ın karşısı 10 ise burada da 90'ın karşısı 10 olacak arkadaşlarım. Bunu bir yazdık. 90'ın karşısı 10. Veya burada beta'nın karşısı A artı x. Burada beta'nın karşısı 6. Yani a artı x eşittir 6 olacak. Bunu da söylemiş olalım. Başka da bir şey var mı? Beta'nın karşısını yaptık. Alfa'nın karşısı zaten eşitti. 90'ın karşısını eşitledik. 90'ın karşısı burada 10. Burada da 10 dedik. Peki buna göre de x nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi 6, 8, 10 olsaydı bu üçgen. 6 burada 10 burada zaten 8 geliyormuş arkadaşlarım. Bakın şurada 6, 10 dedik buraya da. Burası da 8. Yani 4 artı A 8 olacak. Demek ki A 4. A 4 ise de 2 gelecekmiş. Cevap Edirne'den çıkacak. Dik yamuğunun iç teğet çemberinin merkezidir diyor. 4 ile 9'u görüyoruz. Buna göre yamuğun alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada 4 ise... Artık biliyorum ki burada dört. Dokuz ise burada dokuz. Hemen teğet gördüğüm için şu yarıçapları bir dik indirelim buralara. Şuraya R, R. Tabii ki bu durumda burası da iki R oldu. Şurası R, R geldi arkadaşlarım. Yine şuradan dolayı R, R oldu. T'ye dik indirdim yarıçapı R, R geldi. Sonra şimdi bakalım. Şimdi şuradan aşağıya da bir diklik indiriyorum. Dik yamuk olduğu için. Dört ise... Buraya 4 buraya 5 yazıyorum. 5 12 13 üçgeninden yüksekliğimin 12 olduğunu yani 2 R'nin 12 olduğunu buldum. R'ler 6. Şuralara da 6 yazıyorum. Şimdi artık yamuğun alanını bulabilirim. Yamuğun alt tabanı toplam 9 6 10 15 artı üst tabanı 10 bölü 2 çarpı yükseklikte o da 12. Şununla şunu sadeleştirdik 6 100, şey 25 çarpı 6 25 ile 6'nın çarpımı da 150 Cevap Denizli'den geldi Evet dördüncü sorumuz Önce şurada bir dondurma görüyorum iki tane 6 ise burası da 6 diyelim 2 ise burası da 2 diyelim Tam merkezi işaretleyip T, -t olduğu noktaya dikimizi indirelim Bakın bu da 6 Bu da 6 bu da 6 geldi Buna göre diyor AB kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen şuraya da X diyelim. EB'yi bulursak AB'yi de bulmuş oluruz deriz. Şimdi yarı çapımız 6 olduğu için şu çizdiğim diklik de kesinlikle 6'dır diyelim. Sonra şuradan aşağıya da bir diklik indirelim. Bu diklik de kesinlikle 6. Şurası 2 ise burası 2. Buraya da 4 kaldı diyelim. Sonra bakın yine... Şu ikinci soruda yaptığım gibi Eşlik göreceğim arkadaşlarım A, B, 90 B, 90 Şurası da A oldu Burada da B'nin karşısı 6 Mavi üçgende de B'nin karşısı 6 Burada A'nın karşısı 4 artı X Burada da A'nın karşısı 4 artı X olacak Burada 90'ın karşısı 6 artı X Burada da 90'nın karşısı, 90 karşısı 6 artı X geldi. Şimdi başka neler yapabiliriz diye düşünelim. 90'ın karşısı 6 artı x. B 6 4 artı x. Ya şu dik üçgeni bir konuşalım artık. Şimdi muhtemelen 6 8 13 geni bu. Ama bir emin olalım. 6 burasıysa buranın 8 olması için x'in 4 olması lazım. x 4 olursa 4 4 daha 8 2 daha 10 oluyor. Evet şurası da 10 geliyor bu durumda. Demek ki 6 8 13 geniymiş. 10 burada 6 burada. 16 çıktı. Sorumuzun cevabı. Evet. 12 numarayı gömdük. Geldik 13 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna. Diyor ki o merkezli çeyrek çemberde iki tane çemberin birbirine teğet olduğunu gördüm. Dostlar soruyu bile okumanıza gerek yok. iki çember birbirine teğetse bunların bir kere merkezlerini işaretliyorsunuz. Bakın iki tane yarım çemberin merkezini işaretledim ve teğet oldukları noktayla doğrusal bir birleştirme yaptım. Şimdi bunun yarıçapı 4 4 o halde şurası da 4. BD çaplı çemberin yarıçapını soruyor. Şurası R, şurası R, hatta şurası 8 R. İşte bunu yaptıktan sonra Pisagor'umdan da soruyu çözeceğim. Şimdi bu acaba 3 4 5 üçgeni olabilir mi diye düşünüyorum. 4'ü görünce öyle düşündüm ama bu durumda burası R'nin 1 olması lazım. R 1 ise burası 7 oluyor. Olmadı. Mecbur Pisagor bağımsını yapacağım arkadaşlarım. Hadi yapalım. Şimdi 4 artı R'nin karesi. Hemen açalım onu. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Eşittir. 8 eksi R'nin karesi yani 64 artı R kare eksi 16 R artı bir de 4'ün karesi. Pisagor'u yaptım. Şimdi burada re kareler sadeleşti zaten. Onları bir götürelim. Şu 16'lar da sadeleşti. Onları bir silelim. Eksi 16 r'yi bu tarafa alırsam 8 r ile toplanacak. 24 r yapacak. Eşittir 64. Her iki tarafı da bir 4'e bölelim isterseniz. Ya da 8'e bölelim 3. 8'e bölelim 8 kalsın. 3'e de bölersem 8 bölü 3 çıkıyor R. Cevap Adana'dan geldi. Evet ikinci soru bakın artık şuna alışalım Şimdi bu küçük çemberle Şu çeyrek çember teğet ya Hemen merkezlerini ve teğet oldukları Noktayı birleştirdi Aynı şeyi bunlar için de yapıyorum Bir kere bu bizim klasik hamlemiz olsun Şunun yarı çapı 4 O zaman bu da 4 Bu da 4 Şurası da 4 Şurası da 4 Bunun yarı çapına da R R yazalım Teğet gördüğüm noktaya yarı çapı dik indiriyorum R yazıyorum Şuradan aşağıya bir diklik indirirsem ikiz kenar üçgen ya bu bakın 4 artı R 4 artı R tam kenar ortay olacak bu diklik ve burası da toplam 4 olduğu için şurada 4 eksi R kaldı işte sana bir dik üçgen hatta bu kesin 3 4 5 dik üçgeni çünkü R'ye 1 dediğimde oluyor bakın burası 5 oluyor burası 3 oluyor burası zaten 4 R'miz 1 o halde zaten onu soruyormuş. Evet Üçüncü soru artık hiç düşünmeden ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şu klasik hamlelerimizi bir yapalım artık arkadaşlar. Bir. Bunun merkeziyle bunun merkezi birleşecek ve teğet oldukları nokta birleşecek. Bu bir. Şurası 9, burası 9. 2. Teğet gördüğüm yere dik indiriyorum. Teğet gördüğüm yere dikimi indiriyorum. Şimdi burası R, burası R. Zaten M merkezi çemberin yarıçapını soruyormuş. R R Şurası toplamda 16ymış, Şurası 16-R Dik yamuk çıkarttık bakın Dik yamuk çıktığı için şuradan bir diklik indirdim Bu da R Bu da 16-R'ye geldi Hatta şurası da 9-R Oldu Ve şu dik üçgen bana soruyu çözdürecek Şimdi 16-R 9-R 9 artı R Şimdi bakalım bu ne üçgeni olur 5-12-13 üçgeni olur mu diye düşünelim R'nin bu durumda 4 olması lazım değil mi? 9 ile 4'ün toplamı 13. Peki 4 ise 9'dan 4 çıktı 5 oluyor burası gerçekten. 16'dan 4 çıktı 12 oluyor burası gerçekten. Evet 5-12-13'ü sağladığı için hiç Pisagor yapmama gerek kalmadı. R'ye direkt 4 geldi. Şimdi son sorumuzu okuyalım. Diyor ki ABC'de yok şurada pardon Heh, siz de görün. O merkezli çeyrek çember içine birbirine T noktasında dıştan teğet A ve B merkezli ctL ve DTK. Şimdi A da merkezmiş, B de merkezmiş. O halde merkez oldukları ve teğet oldukları noktayı birleştirdim arkadaşlarım. Bu düz çizgiyle birleşecek her zaman. Şimdi B merkezli bir çember yayı var. Yani şurada bir çember var aslında şöyle bir şey. Bir de burada A merkezli bir çember yayımız var ve bunlar birbirine T noktasında teğettir. Tamam, şöyle bir şekil aslında bunun orijinali. Peki AB OB 8. O zaman OA da 8 diyebiliriz. CD'yi soruyor bize şu aradaki minik X açısı bize sorulan yer. Şimdi başka neler biliyoruz? B merkezli çemberin yarıçapı burası. B merkezli çemberin bir diğer yarı çapı da burası arkadaşlarım. Bu da B merkezli çemberin yarı çapı. Şuraya R yazalım. Bu da R. Şuraya 2 kök 2 yazalım. Sonra A merkezli çemberin yarı çapı burası 2 kök 2 zaten şuradan çizersem bu da iki kök 2 de çok bir işe yaramayacakmış gibi gözüküyor. Sonra Hmm, acaba 6 8 13 üçgenini sağlayacak mı? Şurada biz bir Y diyelim de arkadaşım. Şimdi iki tane Pisagor bağıntısı yapacağım ama çok uzun sürecek bu iki Pisagor bağımlısını yapmam. Birincisi şu A-O-B dik üçgeninde yapacağım. Bir de D-O-B dik üçgeninde iki tane Pisagor yapıp Y ve R arasındaki ilişkiden R'yi bulmaya çalışacağım. Ama ben diyorum ki bu çok yüksek ihtimalle 6-8 13 üçgenidir. Acaba bakalım oluyor mu? Yani y'ye 6 desem burası 10 olsa tabii ki burası da 10. Şimdi bir de şuradan burası toplam ee, 8 birimdi. 6'sı burada. Şuraya da 2 eksi 2 kök 2 mi kalıyor bu durumda? gel cevapta öyle bir şey bile yok. Demek ki 6-8 on üçgeni değilmiş bu. Yani orada bir şaşırmışız biz düşünelim şöyle yapsak çok daha güzel olurmuş arkadaşım ya şu 10 değil tabi bunlar artık bunları bir sileyim ben burası 10 değil 10 değil şimdi burası 8 şu kırmızı yapayım bakın bu üçgeni bu da bu bizim çeyrek dairemizin yarıçapı 8 8 8 şuranın toplamı 8 kök 2 şurada 2 kök 2 varsa burası aslında 6 kök 2 yani bunun yarıçapı çapı 6 kök 2 şimdi şuradan da bir pisagor bahansı yapalım hemen 6 kök 2'nin karesi 72. Eşittir. 8'in karesi 64 artı y kare. 64'ü çıkartıyorum hemen. 8 mi kalıyor arkadaşlarım? Y kare 8. Y 2 kök 2 geldi. Bakın 2 kök 2 burada. 2 kök 2 burada. 4 kök 2 yaptı. Toplamı 8'di. 8 eksi 4 kök 2 oldu. Sorumuzun cevabı da Bursa'dan geldi. Evet. 13 numarada tamam. Çevirdik. 14 numaralı köşe taşımızı. Birinci sorumuz. Bakın yine iki çemberi teğet görüyorum arkadaşlarım. Çeyreğin merkeziyle bunun merkezini ve teğet oldukları noktayı düz çizgiyle birleştiriyor. Hatta bu zaten 4 santimdir değil mi? Çünkü çeyrek dairenin yarıçapını 4 vermiş. Bize de bunun yarıçapını soruyor. R diyelim. Şurası 4 eksi R. Şuradan dikliğimi indireyim R. Buradan dikliğimi indireyim R. Bu da R. Bu da R. Bakın R R kök 2 olacaktı burası. Yani R kök 2 aslında 4 -R eksi R'ye Eksi R'yi buraya atarsam R kök 2 artı R 4 olur. R parantezinde kök 2 artı 1 eşittir 4 olur. R eşittir 4 bölü kök 2 artı 1 gelir. Şimdi hemen bunu eşleniyle çarpalım. Kök 2 eksi 1 ile genişletelim. 4 tane kök 2 eksi 1 yukarısı olur bölü bunun karesi eksi bunun karesi yani 2 eksi birden 1 bir gelir demek ki sorunun cevabı 4 tane kök 2 eksi 1 olacak o da Adana'da mevcut evet ikinci sorumuz şimdi şunun yarı çapı 1 bakın önce bir t tolukları noktayla merkezi bir birleştirelim bunun yarı çapı 1'di buraya 1 yazalım çeyrek çember verilmişti buna göre a o A O bunun yarı çapı şuraya R yazalım buraya R yazalım buraya R yazalım. R nedir diye bir soru soruyor. Şimdi şunlar da teğet olduğu için teğet oldukları noktayla burayı bir birleştirdim. Büyüğünün yarı çapı bakın 2R idi. Şuraya 2R eksi 1 geldi o halde. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi şuradan bir diklik çizdim arkadaşlarım. Şurası 1 olduğu için burası da bir Burası R 1 geldi. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi şurada bir şu üçgende bir Pisagor bağıntısı yapacağım iki tane ve soru da buradan gelecek arkadaşlarım. Şimdi öncelikle şu üstteki dik üçgende şuna h diyelim hatta. Bir Pisagor bağıntısı yapalım. Şimdi şöyle biraz daha yukarıya kaldırıyorum. Şu aşağıda yapacağım. Bir kere diyor ki R artı 1 var hipotenüsümüz karesi eşittir h kare artı r eksi 1'in karesine. Sonra alttaki dik üçgende pisagor yapıyorum. Buradan da h kare ile 1'in karesinin toplamı 2 r eksi 1'in karesinin olduğunu görüyorum. Şimdi buradan h kareyi çekersem şöyle bir şey geliyor. r artı 1'in karesi eksi r eksi 1'in karesi eşittir h kare geliyor. Buradan h kareyi çekersem 2R eksi 1'in karesi. Eksi 1 geliyor. H kareleri çektim ve birbirini eşitledim. Şimdi buradan R'yi bulabiliriz artık. Hadi şurayı açalım. Birincinin karesi. Ik, ikincinin karesi birincili ikincinin çarpımının iki katı. Birincinin karesi eksi geliyor. R kare. İkincinin karesi e, bir geliyor. Var, 1 geliyor. Eksi de başta var. Eksi 1 geliyor birinciyle ikincinin çarpımı 2R iki yapıyor eksi de başta var artı 2R eşittir şimdi birincinin karesi 4R kare ikincinin karesi artı 1 bir. birinciyle ikincinin çarpımının iki katı 4R bir de eksi birimiz var şimdi 1 bir artı 1'i götürsün R kare eksi R kareyi götürsün 1 bir, 1'i götürsün burada 4R kaldı eksi 4 de buradan gelirse 8R oldu Eşittir 4 R kare. Hemen 4 ile 8'i sadeleştirelim. 2 R eşittir R kare oldu. Birer tane de re götürelim. 2 eşittir R kare oldu. Şey 2 eşittir ee, birer tane R silersem R eşittir 2 çıktı. AO'yu soruyor bize. AO 2 R'ydi. 2 tane 2 4 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Geldik buna. B noktasında içten teğet olan iki çember görüyorum. O halde hiç düşünmeden şöyle teğet oldukları noktayı ve merkezlerini birleştiriyorum. Burası 5, burası 8, burası 8. Bakın 5, 12, 13 üçgeninden şurası 4 geldi. O1 ve O2 merkezi çemberler. AB çatlı çemberinin 8, 5 AB'nin 3 katı kaç santimdir? AB neresi? Şuranın tamamı 3 katı kaç santimdir diye bir soru sormuş bize pek. Hmm. AB'nin 3 katını soruyor. Ne alaka diye düşünmedim. Değil şu anda aslında. Şimdi şuraya da x diyelim. Bu x'i de bulmamız lazım bizim AB'nin 3 katını bulabilmemiz için. Şimdi bunun merkezini bir yerlere işaretlesem ben büyük olanın merkezini. Şurada bir yerde olsun. Toplam 8, 16, 20. 20 artı x. Bunun çapı. Hatta 2x diyelim biz şuraya. Demek ki 10 artı x büyüünün yarı çapı. Yani şurayı birleştirdiğimde. Şurası zaten 5. Şurası da 10 artı x bir tamamı. 5'i çıkarttım 5 artı x kaldı buraya. Şimdi 10 artı x olması için Şuradaki mesafenin Toplam 10 artı x olması lazım Bir kere 2x var Burada 2x'i çıkartırsam 10 eksi x kalır şuraya 10 eksi x Bakın burada bir dik üçgen oluşturduk 5 var 10 eksi x var 5 artı x var Evet Buradan mecbur bir pisagor bağımsı yapacağız x'i bulacağız. Hmm. Şimdi bu 10 de doğru muyuz? Onu bir düşüneyim de. 2x burada dedik. 10 artı x diğeri çapımız. 2x'i çıkartırsam evet 10-x kalır. Doğru. Mecbur yapacağım arkadaşlar Pisagor Gurbansın. Hadi yapalım. 5 artı x'in karesi. 25 artı x kare artı 10x eşittir. 5'in karesi 25 artı 10-x'in karesi yani 100 artı x kare eksi 20x. Şimdi x kareler gitsin. Eksi 20x'i buraya alalım 30x yapsın. 25'ler de gitti. Eşittir 100 oldu. Ee, birer sıfır sildim. 10 bölü 3 çıktı x. Şimdi şurası o zaman 20 bölü 3. Toplayalım şimdi. 20 artı 20 bölü 3. 20 artı 20 bölü 3 yani 3 kere 20 60 20 daha 80 bölü 3 çıktı AB bunun 3 katını soruyor 80 bölü 3'ün 3 katı da 80 yaptı cevap Denizli'den geldi Altı eş çemberler birbirine dıştan teğet ve o merkezli çembere içten teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir tamam o merkezli çemberin yarı çapının küçük çemberin yarı çapının oranı kaçtır diye de bir soru sormuş bize Şimdi bir kere bunlar teğetse hemen merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştirelim. Şöyle bir. Şunlar R diyelim. Ee, başka. Şunlar da birbirine teğet olduğu için ikisi. Buna da R R yazalım. Şimdi aynı şekilde bunları da şöyle birleştirirsem şuraya küçük R yazıyorum. Evet. Yani şimdilik bu kadar. Şimdi şurada ki Yaylara bakacağız arkadaşlar. Yay açısından da şöyle hepsini bir çizeyim ben ilk önce de. Şimdi bunlar eş oldukları için şu yayların her biri birbirine eşit olmak zorunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yay var. Tamamı 360 olduğu için buraya 60 kaldı. O halde şu açımızın ölçüsü 60 derece. Şimdi burası tabi büyük R yazayım şuna buna da büyük R yazayım. Bakın ikizkenar üçgen tepesi 60, ayakları da 60 olacak. Demek ki bu bir eşkenar üçgen. Aslında buralar 2r, 2r. Şimdi bu durumda büyük çemberin yarıçapı 3r geldi. Küçük çemberin yarıçapı r geldi. Yani 3 katı çıktı arkadaşlar. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, 14 numarada tamamdır. Ne çözdük şimdi? 12, 13, 14'ü mü çözdük? 3 tane köşe taşı çözdük. 23 dakika geçmiş. Hadi bir de 15'i de çözelim biz. Vaktimiz var daha. Evet. DE, AD'nin iki katıymış. Şuraya X yazarsam. DE, 2X olacakmış. Şimdi bize de AE'yi soruyor. Yani 3X'i soruyor. Burada kuvvet alacağız arkadaşlarım. Dışarıdaki bir noktadan kuvvet almanın yolu şu. Birinci doğrudan birinci uzaklık. Çarpı ikinci uzaklık yapıyorsunuz. Yani 3 çarpı 18 eşittir. Diğer doğru içinde birinci uzaklık çarpı ikinci uzaklık. Yani x çarpı 3x. Üç 3'leri götürelim. x kare 18 x eşittir. 3 kök 2. 3x'i sorduğu için 9 kök 2. Şimdi daha iyi öğreneceğiz. Kuvvet hemen alalım bakın. Dışarıdaki nokta çembere birinci uzaklığı çarpı ikinci uzaklık yani 1 çarpı 15 birinci uzaklık 3 ikinci uzaklığı bilmiyoruz 3 çarpı x diyoruz 3'e böldük 5 çıktı x yani şurası 5 o zaman de 2 bize de diyor ki çemberin yarıçapı kaç santimdir diye bir soru sormuş ya yani burada yarı istiyormuş de yayını da 60 derece vermiş şu yay 60 hemen o noktasından bu kirişin bir bu ucuna bir bu ucuna çizelim yarıçaplarımızı çaplarımızı 60'ı gören merkez açımızı da 60 yazalım. Şimdi burası 60 ikiz kenar üçgensi demek ki eşkenardır dedik 2, 2, 2 oldu demek ki yarı çapta 2 birim geldi. Hemen buna bakalım bakın 6, 8, 13 üçgenidir bu arkadaşlar yani AC'nin tamamı 8 olmalı. Kuvvet alıyorum. Şöyle yapalım hemen şuraya x diyelim. C noktasından birinci uzaklık 4, ikinci uzaklık 10. 4 çarpı 10 eşittir. Üstteki doğrudan birinci uzaklık x ikinci uzaklık 8 oldu Burası 40 8'e bölersem 5 çıktı x Yani burası 5 Demek ki burası 3 Bakın şu BE'yi çizdim arkadaşlarım Sadece çapı gören çevre 90 olduğu için burası çap Şurası merkez olsun 3, 6, Pisagor yaparsam 3 kök 5 gelir buranın uzunluğu 3 kök 5 bölü 2'dir Çemberimin yarı çapı Ama bana çapı soruyormuş 3 kök 5 hadi buna bakalım 4 burası da 4 x kaçtır diye bir soru sormuş bize x neresi evet şuradaki uzunluğu istiyor bizden. şimdi şurayı bir çizelim dostum. bakın çapı gören çevre açı 90 derecedir diyelim 90'ın karşısı 8 30'un karşısı yarısı olacak 4 60'ın karşısı da köküç katı olacak 4 3. şimdi bir de pisagor yapalım şuradan 2'nin karesi 4 4 köküçün karesi 48 4 daha 52 2 kök 13 yaptı şuranın uzunluğu 2 kök 13 şimdi hadi bir de A noktasından kuvvet alalım şimdi birinci sağdaki doğru için birinci uzaklık ikinci uzaklık yani 2 çarpı 6 eşittir soldaki doğru için x çarpı 2 kök 13 Şimdi 2'ler gitti x eşittir. 6 bölü kök 13 çıktı. Sorumuzun cevabı da Adana'dan geldi. Evet. 15 numara da tamamdır. Hemen 16 numaralı köşe taşımızı çevirdim. 16'yı çözelim bakalım. Birinci sorumuz. Biraz şöyle parlaklığı da açayım. 8 10 R. R nedir diye mi soruyor Evet. Şurayı biz tabii biraz daha uzatalım. Şurası da R. Şimdi dışarıdaki nokta birinci uzaklık 8, ikinci uzaklık 18. Yani 8 çarpı 18 eşittir. Birinci uzaklık 4, ikinci uzaklık 4 artı 2R. 4'e böl 4'e böl 2, 2 kere 18, 36 eşittir 4 artı 2R'ye. 4'ü bu tarafa at. 32 eşittir 2R'ye, R, ye. R ye eşittir 16 geldi. Çeyrek çember 8 var 7 var. E, X kaçtır diye bir soru sormuş. Öncelikle burası da 8'dir. 8, 15, 17 üçgeni vardır arkadaşlarım. Şimdi kuvvet alarak da çözebiliriz bunu. Ya da şuradan kirişe bir dikme indiririz dostlarım. Öplit yaparak da çözebiliriz. Seçim bize kalmıştır. Biz hadi gelin kuvvet alma yapalım. Bunu şöyle bir yarım daire tamamlayıp buraya da 8 değil. Şimdi dışarıdaki noktadan... Çembere birinci değdiği noktaya uzaklık x çarpı ikinci değdiği noktaya uzaklık 17. Kuvvet alıyorum eşittir. Alttaki doğru için konuşalım şimdi. Çembere birinci noktada değdiği uzaklık 7 çarpı ikinci noktada değdiği uzaklık 16. 7 daha 23. İşte sorunun cevabı buradan gelecek. 7 çarpı 23 140 7 kere 3 21 161 17'ye böleceğiz. 161 bölü 17. Öklitle de zor olurmuş bu arada. Kuvvet daha kolay oldu. Evet. 4-6-2. X nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi öncelikle şöyle ucunu birleştireceğiz demiştik. Bu bizim yarı çapımız. Bakın şurada da bir uç var. Onu da birleştirelim. Bu da bizim yarı çapımız oldu. Sonra e, şu dikliği buradan aşağı devam ettirelim. Burası x eksi 2 geldi arkadaşlar. Şurası 10 ise buranın da 10 olduğunu söyleyelim. Toplam 10. Şurada bir yarı çapımız var. Şurada da bir yarı çapımız var. R, R diyelim. Şimdi iki tane pisagor bağıntısı yapacağım. Hadi gelin şurada bir pisagorumuzu çakalım hemen. 6'nın karesi artı x kare. Yani 36 artı x kare eşittir. R kare oldu değil mi? Şurada bir pisagor çakalım. 10'un karesi 100 artı x eksi 2'nin karesi yine re kareye eşit olduğu için bunları birbirine eşitledim şimdi buradan x kare eşittir 36'yı buraya atarsak 64 olur artı x eksi 2'nin karesini de açıyorum x kare artı 4 eksi 4x x kareler gitsin 64 4 daha 68 yapar eşittir 4x olur ne oldu bu da 34 2'ye böl 17 mi oldu arkadaşlar cevabımız bursadan geldi Evet DO demiş CD'nin iki katıdır. Peki şuraya K yazalım şurası 2K. Şimdi bunu biz şöyle bir tam çembere tamamlarsak ve bunu da buradan aşağı indirirsek burası da 2K olur. Neden öğretmenim? Çünkü merkezden gidilen, kirişe gidilen dikme kirişi ikiye bölüyor. Hadi şimdi kuvvet alalım bir de. Dışarıdaki nokta birinci uzaklık ikinci uzaklık. Yani 5 çarpı 12 eşittir. Birinci uzaklık K. ikinci uzaklık toplamı 5K. Peki buradan 5'leri bir sadeleştirelim. K kare 12 K eşittir. 2 köküç geldi. Şimdi bize neyi soruyor? Çemberin yarı nedir diye soruyor. Hemen merkezden şu uca bir dikme indirelim. Ee, merkezden kirişe dikme indirsek işe yarar mı diye düşündüm. Yarayabilir belki de. Hmm, nereleri bilmiyoruz şimdi biz. Yarım çember demiş. 5 12 Evet. Şimdi çemberin yarı çapını bulacağız değil mi? Tamam. Şurası ne çıktı demiştik biz. K'yı 2 köküç bulduğumuz için şu uzunluğun tamamı 3 kere 2 altı kök köküç Şimdi şurası 12. He, bakın 30-60-90 çıkıyor arkadaşlar. 12-6 3. Bakın şurası kesin 6'dır ki. Kesin 6 olmalı ki. 30-60-90 üçgeni gelsin değil mi? Bakın 6'nın 60 olacak. 3 katı 30 olacak. 12'nin yarısı olması için. Evet 30-60-90 üçgenini bulduk. Şimdi bizden çemberin nesini istiyordu? Yarı çapını. Heh şuradan şu kirişin de ucuna çizelim yarı çap yarı çap bu da 60 bu da 60 üçgen olduğu için buralarda 7 7 7 geldi bu arada şuranın 6 olup buranın da 7 olması çok saçma bir şey oldu Ne? neyse önemli değil olsun evet 16 numara da tamamdır arkadaşlarım kaç dakika oldu 32 dakika olmuş burada bir duralım isterseniz bir sonraki videomuzda da 17 ile devam ederiz artık. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.